Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben de yüzüm Ertanir, tarikabey.com ana haber bülteni başlıyor. Değerli dostlar, yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün öne çıkan gelişmelerini sizler için paylaşacağız benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak bir iş tarih tv sosyal cep tarih haber Pinterest tarih haber o tarih haber TikTok tarih haber TV e, Facebook tarih haber link edin tarih haber ya tarih haber tam tarih haber Instagram tarih haber Reddit eh, Twitter et tarih haber Reddit plan takip etmiş 38 YouTube tarih haber gibi Ömer Tarık'ın masyaplarına yayındayız bir <gülüyor> sosyal medya kanallarını tanıcak olursak bir olay da yayındayız bir kanalımız Tark'a verdiğinden bize ulaşabilirsiniz. Bu bir de yayınlayız efendim. Mutlu like kanalımız. ulaşabilirsiniz. ilk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Bu arada ilk haberimiz ee, paralarla ilgili kurlarla ilgili yani dolar günü 18.83 yükselişte euro 20.09'a düşüşte 6.128 1.11'le günü yükselişte borsa göre 4.505'le günü düşüşte ve bitcoin 21625'te günü düşüşle kapattılar değerli izleyenler. Haftayı böyle kapattılar. Stefan Kunz deprem için markete gidip kasiyerlik yapacak değerli izleyenler. Karamanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 işletlerinde gerçekleşen ve onu ile etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yarın kampanyaları sürüyor. Deprem bir destekte Ameli Futbol Takımı Teknik direktör Stefan Kunz'dan gel. yarın Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket market şubesinde kasiyerlik yapacak. Gelirde deprem zedeleri için kullanacak. Web sayfası metin listesi dönüştürmek için metin okuma teknolojisini kullanan bir Chrome ve Firefox uzantısıdır. Haber siteleri, bloglar, kayran kurguları, yayınlar, ders kitapları, okul, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına siplenizde çerez konumlandırmaktayız. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verilerimiz KVPK ve kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitekankunz -up depremzedeler için markete gidip kasiyerlik yapacak son dakika. Sitekankunz -up depremzedeler için markete gidip kasiyerlik yapacak. Sizlere daha iyi hızlı sunabilmek adına sıkınızda içemez konumlandırmaktayız. Kişisel verilerimiz TV, TK ve GDPR kaksamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metrimizi inceleyebilirsiniz. Stefan Kuts, depremze için markete gidip tasarlayacak son dakika. Stefan Kuts, depremze için markete gidip yapacak. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor. Depremzedeler'e bir destekle de A milli futbol takımı teknik direktörü Stefan Kuz'dan geldi. Kuz, yarın Almanya'da yaşadığı fasadadaki bir süpermarket zincirinin şubesinde kasiyerlik yapacak geliri depremzedeler için kullanılacak. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz yarın Almanya'da yaşadığı kasabada ülkenin en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasaylık yapacak. 12,00 ila 13,00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte elde edilen gelir afata başlanacak. Market'e gidip K-A-S-I-Y-E-V-L-İ-K -E yapacak. Depremzedelere destekle A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan geldi. Kuntz, yarın Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinin şubesinde gibi kasiyerlik yapacak. Elde edilen kazanç apata bağışlanacak. Kuntz, 12,00 ila 13,00 saatleri arasında depremzedeler için kasiyerlik yapacak ve bu sürede tüm kasalar açık olacak. Söz konusu süreçte elde edilen gelir de depremzedeler için apata bağışlanacak. Kahramanmaraş, Stefan Kuntz, Türkiye, Deprem, Futbol, Hatay, sport sport Son Dakika, Son Dakika, Spor, Stefan Kuntz, Depremzedeler için, Bikadol, net sayfası metnini sese dönüştürmek için metin okuma teknolojisini kullanan bir mikro ve telefon Haber siteleri, bloglar, hayran kurguları, yayınlar, ders kitapları, okul ve kurs materyalleri var. Rea Galoğlu web saygısının etniğini sese dönüştürmek için metin okuma teknolojisini kullanan bir form detay etrafı sözantısıdır. Haber siteleri, bloglar, hayran kurguları, yayınlar, ders kitapları, okul ve konsumant hayalleri dahil olmak üzere çeşitli web sitelerinde çalışır. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde Ceres konumlandırmaktanız. Kişisel verildiğiniz, Kerep yıkıra da Kerep yıkıra kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma tanıtma bir video Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verilerimiz KDTK ve GDPR'e kapsamında toplanıp işlenir. Veya dayalı web sayfası mevcut. R.A. web sayfası metniğini sese dönüştürmek için metin okuma teknolojisini kullanan bir ve Firefox uzantısıdır. Haber siteleri, bloglar, hayran kurguları, bilimler, ders kitapları, okul ve kurs materyalleri dahil olmak üzere çeşitli web sitelerinde çalışır. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez kullanımlandırmaktayız. Kişisel verilerimiz... KVTK ve GDPR'e kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma etmenizi inceleyebilirsiniz. edilirsiniz. Stefan Koyun, zediler için markete gidip kas yerlik yapacak. Son dakika. Stefan Koyun, zediler için markete gidip kas yapacak. Kahramanmaraşlı 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 11 eksiliyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor. Dörtemzedelere bir destekle Amelie futbol takımı teknik direktörü Stefan Kumbistan geldi. Kunt, yarın Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinin şubesinde kas yapacak. Yeni bir dörtemzedeler için kullanılacak. Kahramanmaraşlı 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve onları etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor. Amelie futbol takımı teknik direktörü Stefan Kumbistan Yarın Almanya'da yaşadığı kasabada ülkenin en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek ediler için kasiyerlik yapacak. 12 ile 13 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte elde edilen gelir hafta bağışlanacak. Markete gidip kasiyerlik yapacak. Dökkemzedelere bir destekte de amirli futbol takımı teknik direktörü Stefan Kumbistan geldi. Yarın Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinin şubesine gidip kasiyerlik yapacak. Elde edilen kazan çafada bağışlanacak. 12 ile 13 saatleri arasında depremzediler için kas yerlilik yapacak ve bu sürede tüm kasalar açık olacak. Söz konusu süreçte elde edilen gelirde deprem zediler için nafada bağışlanacak. Kahramanmaraş, Stefan Kun, Türkiye, deprem, futbol, hatay, spor, spor, son dakika. Son dakika spor, Stefan Kun, Depremzediler için markete gidip kas yerlilik yapacak. Son dakika. Yıkılan bir yapımında çalışan işçi öyle şeyler anlattı ki izleyenlerin kanı dondu. Depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen da yıkıldı. Ritalo web sayfası metnini sese dönüştürmek için metin okuma teknolojisini kullanan bir jiromet ve telefon uzantısıdır. Haber siteleri, bloglar, ayran kurguları, yayınlar. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz KVKK ve BDPV kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için aydınlatma metnimizi inceleyebiliriz. Stefan Kunt, depremzedeler için markete gidip kasi yerlik yapacak son dakika. Stefan Kunt, depremzedeler için markete gidip kasi yapacak. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ile etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor. Depremzedelere bir destek de A-Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan geldi. Kunt, yarın Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinin şubesinde kasi yapacak, geliri depremzedeler için kullanılacak. Kahramanmaraş'ta 7-7 ve 7-6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ile etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor. A-Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Yarın Almanya'da yaşadığı kasabada ülkenin en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasi yerlik yapacak. 12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte elde edilen gelir afada bağışlanacak. Markete gidip kasi yerlik yapacak. Depremzedelere bir destekte de Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntızdan geldi. Kunt, yarın Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinin şubesine gidip kasi yerlik yapacak. Elde edilen kazanç AFAD'ı bağışlanacak. Kunt 12.00-13.00 saatleri arasında depremzedeler için kasiyerlik yapacak ve bu sürede tüm kasalar açık olacak. Söz konusu süreçte elde edilen gelirde depremzedeler için afada bağışlanacak. Kahramanmaraş, Stefan Kunt, Türkiye deprem, futbol, Hatay, spor, spor, son dakika. Son dakika spor, Stefan depremzedeler için markete gidip kasiyerlik yapacak son dakika. Yıkılan binanın yapımında çalışan işçi öyle şeyler anlattı ki izleyenlerin kanı dondu. Depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen Malatya'da yıkılan binalardan birinin inşaatında çalıştığını ifade eden vatandaş, müteahhit taşerona verdi, taşeron yaptı burayı. Binanın müteahhiti 3 ton yerine 2 ton atın. Demirin tonu 18 milyon diyordu. 10 ton çalsa 180 milyon eder. Malzemeden çalmasa böyle olur muydu? ifadelerini kullandı. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Depremin ağır hasar verdiği ilerden Malatya'da da enkaz alanlarında unutlu bekleyiş sürüyor. Ancak yıkılan binalarla ilgili bir iddia duyanların kanını dondurdu. Yıkılan bir binanın inşaatında yaklaşık 15 yıl önce çalıştığını iddia eden bir kişi yaşananlardan müdahilleri sorumlu tuttu. Eksik demir atmaları bu hale getirdi. Yıkılan binanın enkazı önünde CLN Türk kameralarına konuşan o kişi bu bina yapılalı 15 yıl oldu. Ben bu binanın inşaatında çalıştım ve müdahillerin kalitesizliği bu. Can Haber Bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler Diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberleri afat duyurdu. Can kaybımız maalesef 19.875 oldu. Haber. Haber. Güncel. Son dakika. Kahramanmaraş depreminin ardından afat acı bilançoyu duyurdu. Can kaybı 19.875 oldu. Son Son dakika. Kahramanmaraş depreminin ardından Afadacı bilançoyu duyurdu. Can kaybı 19.875 oldu. Son dakika haberi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından bölgede kurtarma çalışmaları sürerken, acı haberler de gelmeye devam ediyor. Afad'dan yapılan son açıklamada Sakon'dan alınan bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ ilerinde toplam 19.875 vatandaşımız hayatını kaybettiği ifadeleri kullanıldı. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin neden olduğu yaraları sarmaya çalışırken bir yandan da acı haberleri almaya devam ediyor. Afad son açıklamasında can kaybı sayısının arttığını duyurdu. İşte detaylar. Afad 19 binası 875 vatandaşımız hayatını kaybetti. AFAD'dan yapılan açıklamada Sakom'dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ ilerinde toplam 19.875 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 79.717 vatandaşımız yaralanmıştır. 86.754 Afetze'de Bölgeden diğer ileri tahliye edilmiştir denildi. Fırsatçılara müsaade etmeyeceğiz. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremin etkili olduğu ileride ziyaretlerine devam ediyor. Erdoğan Malatya'da kameraların karşısına geçmiş ve şunları söylemişti. Bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar. İkiş yerlerine saldırıyorlar. Marketleri soyuyorlar. O halde devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu su içtimalleri yapanlar yakalandığı anda gerekli olan meyideler uygulanacak. İstismara fırsat vermeyeceğimiz ve bu konudaki samimiyetimiz kimse tarafından sorgulanamaz. Milletimiz deprem yıkıntıları altında inerken yağmacılık yapanlara da bu acil siyasi yağmaya dönüştürmek isteyen fırsatçılara da müsaade etmeyeceğiz. Ana sayfaya dönmek için tıklayın. Sayın Erdoğan başlamaları yaptı değerli izleyenler ve diğer haberimizle geçiyoruz. <Gülüyor> Küçük Cemile'nin ilk sözleri alattı. Görevli görevli neye cevap vereceğini bilemedi değerli izleyenler. Enkazdan sağ çıkartılan Cemile'nin ilk sözleri görevlerinin boğazını dümledi. 30 saattir babamın cansız bedeni yanında dedi. Karamanmaraş'ta meydana gelen felaketin ardından kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak enkaz altındayken kendisini kurtarmaya gelen görevliye konuşan Cemile isimli küçük kız babasının öldüğünü ve 30 saattir onun cansız bedeninin yanında olduğunu söyledi. Sözler sonrası boğaz düğümlerine görevli o ses, esnada ne söyleyeceğini bile Haber. Haber. Güncel. Enkazdan sağ çıkarılan Cemil'in ilk sözleri görevlilerin boğazını düğümledi. 30 saattir babamın cansız bedeni yanında. Enkazdan sağ çıkarılan Cemile'nin ilk sözleri görevlilerin boğazını düğümledi. 30 saattir babamın cansız bedeni yanında. Kahramanmaraş'ta meydana gelen felaketin ardından kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak enkaz altındayken kendisini kurtarmaya gelen görevliyle konuşan Cemile isimli küçük kız babasının öldüğünü ve 30 saattir onun cansız bedeninin yanında olduğunu söyledi. Bu sözler sonrası boğazda düğümlenen görevli o esnada ne söyleyeceğini bilemedi. Depremin 5. gününde enkaz altından sağ olarak çıkarılan vatandaşların görüntüleri Türkiye'yi sevince boğarken, deprem bölgesindeki afet sözleri adeta yürekleri parçalıyor. Enkaz arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kahramanmaraş'ta enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Cemile isimli küçük kız, kendisini kurtarmaya gelen arama kurtarma ekibi polise, Babasının öldüğünü ve 30 saattir onun cansız bedeninin yanında olduğunu söyledi. İlginizi çekebilir. Deprem bölgesinde yağma ve hırsızlık yapanlara linç girişimi. Hatay'da deprem sonrası dehşete düşülen görüntü. 30 metre derinliğinde, 200 metre genişliğinde. NASA, 3 bölgedeki deprem hasarını gösteren haritayı yayınladı. San Francisco'yu yıkan deprem ile benzer. Görevli ne söyleyeceğini bilemedi. Bu sözler sonrası boğazda düğümlenen ve ne söyleyeceğini bilemeyen görevli, yapılan çalışmalar sonrası küçük Cemile'yi enkaz altından sağ olarak çıkardı. Battaniye'ye sarılan Cemile daha sonra ambulansa konularak hastaneye sevk edildi. İhli Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. ve saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı. Özel harekat o yağmacıları yaka, yakaladı. Tırın önünü kesmişlerdi değerli izleyenler. Deprem bölgesine yardım malzemesi götüren tarın önünü kesmişlerdi. İnfial yaratan görüntüler sonrası özel harekat o yağmacıları tek tek yakaladı. Karamanmaraş'ta meydana gelen ve on yıkımlara neden olan depremin 5. gününde bölgeden gelen görüntüler gündem oldu. Deprem yardım götüren tırın önünü kesen bir grup ettikleri savurarak malzemelere el koymak istemişti. Söz konusu görüntüye infa yağdırırken özel harekat polisleri yağmacıları kız kıvrak yakaladı. Hatay'da da hırsızlık şüphesiyle jandarma tarafından yakalanan şüpheliler vatandaşlar linç etmeye kalktı. Haber. Haber. Güncel. Deprem bölgesine yardım malzemesi götüren tırın önünü kesmişlerdi. İnfiyal yaratan görüntüler sonrası özel harekat o yağmacıları tek tek yakaladı. Deprem bölgesine yardım malzemesi götüren tırın önünü kesmişlerdi. İnfiyal yaratan görüntüler sonrası özel harekat o yağmacıları tek tek yakaladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan depremin 5. gününde bölgeden gelen görüntüler gündem oldu. depremzedelere yardım götüren tırın önünü kesen bir grup, Teknikler savurarak malzemelere el koymak istemişti. Söz konusu görüntüler infial yaratırken özel harekat polisleri yağmacıları kıskıvrak yakaladı. Hatay'da da hırsızlık şüphelisiyle jandarma tarafından yakalanan şüphelileri vatandaşlar rünç etmeye kalktı. Türkiye, Tahramanmaraş'ta meydana gelen 77 ve 76 büyüklüğündeki depremin neden olduğu yaraları sarmaya çalışırken bölgeden gelen yağma görüntüleri gündem yaratmaya devam ediyor. 81 ilden gönderilen yardımların depremzelelere ulaşması için yetkililer hiç durmadan çalışırken, sosyal medyaya düşen görüntüler infial yarattı. Yardım tırının önünü kestiler. Yardım için gelen bir tırı durdurup yağmalamaya çalışan kişiler, tır şoförünü, seni ne olursa olsun buradan geçirmeyiz. Ne varsa bize vereceksin sözleriyle tehdit etmişti. Özel harekat polisleri yakaladı. Videonun yayınlanmasının ardından harekete geçen özel harekat polisleri, yağmacıları yakaladı. Deprem bölgesindeki hırsızları jandarma yakaladı. Hatay'da çekildiği iklasıyla paylaşılan bir video görüntüsünde jandarma ekiplerinin hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 4 kişiyi yakaladı. Şüphelileri bir aracın arkasında plastik kelepçe ile gözaltına alırken, güvenli bölgeye götürdüğü sırada vatandaşlar zor anlar yaşattı. Vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Yakalanan hırsızlara tepki gösteren çevrede toplanan kalabalık, linç girişiminde bulundu. Trafik nedeniyle araçların ilerleyemediği bölgede jandarma tarafından yürüyerek götürülmek zorunda kalan şüphelilere vatandaşlar, tekme ve yumruklarla saldırdı. Jandarma ekipleri, silinç girişiminden kurtardıkları şüphelileri güçlükte güvenli alana taşıdı. Hasarlı bina 5 gün sonra çıktı. İçeride kalan. Öte yandan hem emniyet birimleri hem de Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede yağmalama ve hırsızlıkların önüne geçmek için yoğun önlemler alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın asayişi için devriye görevini aralıksız devam edildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiklerimiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak Hatay'ın asayişi için devriye görevine aralıksız devam ediyor. Birlikte güçlüyüz ifadesi kullanıldı. Bakanlığın paylaştığı görüntülerde, Mehmetçik, Hatay'ın cadde ve sokaklarında, yıkılan binaların civarında, iş merkezlerinin bulunduğu bölgede devril faaliyetinde olduğu görülüyor. Erdoğan net konuştu, bazı kendini bilmezler. Hükümetten de yağma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili peş peşe çok sert açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada bazı kendini bilmezler, soygun yapıyorlar, iş yerlerine saldırıyorlar, marketleri soyuyorlar diyerek 10 ilde alınan o hal kararına dikkat çekti. Erdoğan açıklamasında devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu su ihtimalleri yapanlar yakalandığı anda gerekli olan müellideler uygulanacak diye konuştu. Ömer Çelik çok net ifadelerle uyardı. Son derece acımasız olacağız. AK Partili Çelik, son derece acımasız olacağız. Bir açıklamada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız. Bir kere daha uyarıyoruz. Hayatları boyunca bu utançla yaşarlar. Bu tip girişimler olduğunda son derece kararlı ve net davranacağız ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son dakika, Kahramanmaraş depreminin ardından Afadacı Bilanço'yu duyurdu. Can kaybı 19.875 oldu. Görüntüler İstanbul'dan. Yüzlerce kişi katıldı, sosyal medyada gündem oldu. Bilma aşlarını Türkiye'ye bağışlayacaklar. 20 yıl önceki iyiliğe karşılık veriyoruz en çok aranan haberler. İletişim.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 Ana haber kültürümüz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Enkaz az alttan 108 saat sonra kurtarıldı. Sorduğu soru yürekleri yaktı. Karavan Maraş'taki depremle etkilendiği Hatay'da bir kadın 108 saat sonra ekipler tarafından kurtarıldı. Kadının ilk sorduğu şey ise eşi'nin yaşayıp yaşamadığı oldu. 62 yaşındaki Selma Güneş, eğer eşim yaşamıyorsa yaşamanın bir hiçbir anlamı yok dedi. Haber, haber, güncel. Enkaz altından 108 saat sonra kurtarıldı. Sorduğu soru yürekleri yaktı. Enkaz altından 108 saat sonra kurtarıldı. Sorduğu soru yürekleri yaktı. Kahramanmaraş'taki depremlerin etkilediği Hatay'da bir kadın 108 saat sonra ekipler tarafından kurtarıldı. Kadının ilk sorduğu şey ise eşinin yaşayıp yaşamadığı oldu. 62 yaşında Selma Güneş eğer eşim yaşamıyorsa yaşamamın hiçbir anlamı yok dedi. Kahramanmaraş'taki depremlerin etkilediği yerlerden biri de Hatay oldu. Depremle birlikte çok sayıda bina yıkılırken ekipler ve vatandaşlar, enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarış başlattı. 108 saat sonra enkaz altından kurtarılan bir kadının sorusu ise yürekleri yaktı. Eşim yaşıyor mu? diyen kadın eğer eşim yaşamıyorsa yaşamamın hiçbir anlamı yok ifadelerini kullandı. Enkaz altından çıkarıldı. Pazartesi sabaha karşı yaşanan 7.7 şiddetindeki depremin 5. gününde ekipler kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Cebrail Mahallesi'nde bulunan Emlak Bankası Evleri Enkazında bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Ülke Timi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kurtarma Timi ve Kore'den gelen Arama Kurtarma Ekibinin teknolojik destek verdiği kurtarma operasyonunda 62 yaşında Selma Güneş Enkaz altından çıkarıldı. İlgimizi çekebilir. Hatay'da depremde yıkılan Rönesans rezidansının müteahidi yurt dışına kaçarken yakalandı. deprem bölgesinde yağma ve hırsızlık yapanlara linç girişimi. Hatay'da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü. 30 metre derinliğinde, 200 metre genişliğinde. Eşinin durumunu merak etti. Ekipler tarafından Burdur 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ambulansı ile Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Selma Güneş'in ambulans içerisinde sağlık personeliyle sohbeti kameralara yansıdı. Selma Güneş ambulans içerisinde sağlık personeline, çok şükür bunda da ölmedi. Hayret bir şey dedi. Sağlık personelinin kendini nasıl hissettiğini sormasının ardından Güneş, eğer yaşamıyorsa yaşamamın hiçbir anlamı yok diyerek kendi acısını unutup eşinin peşine düştü. Ben de bana, annem de divanın üzerine düştü. Ambulansta sağlık personeline deprem anında yaşadıklarını da anlatan Güneş, gece üç gibi kalktım bir bardak su içtim. Yanında da bir parça kahve vardı onu yedim. Demek ki onların faydası olmuş. Allah tarafından. Hiç acıtmadım sadece susadım dedi. Ayrıca depremle ilgili olarak beşik gibi sallandık. Dolaplar üzerimize düştü. Saklanmaya zamanımız olmadı. Depremi hissedince hemen kalktım annem öbür divanda yatıyordu. Anne kalk deprem oluyor dedim elini tuttum. O anda dolaplar üzerimize düştü. Ben tabana düştüm. Annem de divanın üzerine düştü diyerek yaşadıklarını anlattı. Sağlık çalışanlarıyla bir süre daha muhabbet eden Selma güneş depremin nerelerde olduğunu kaç şiddetinde olduğunu sorarak yaşadıkları afetle ilgili bilgiler almaya çalıştı. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Güneş burada tedavi altına alındı. Kaynak İHA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 14 asırlıktı. Deprem sonrası o da yıkıldı. Telefonundan 61 kişi... Ana haber filtremiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Hatay'da deşere düşüren görüntü meydana geldi. 30 metre derinliğinde 200 metre genişliğinde. Deprem sonrası inanılmaz oldu değerli izleyenler. Hatay'da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bören 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu. Bölge sakinleri depremde büyük bir patlama sise duyduklarını söylerken meydana gelen görüntü deşere düşürdü. Haber. Haber. Güncel. Hatay'da deprem sonrası dehşete düşülen görüntü. 30 metre derinliğinde, 200 metre genişliğinde. Hatay'da deprem sonrası dehşete düşülen görüntü. 30 metre derinliğinde, 200 metre genişliğinde. Hatay'da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarı konuştu. Bölge sakinleri depremde büyük bir patlama sesi duyduklarını söylerken, Meydana gelen görüntü dehşete düşürdü. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay Altınözü ilçesine bağlı Tepehan köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen yarık oluştu. Yaklaşık 30 metre derinliğinde 200 metre genişliğindeki çukur vatandaşları ise tedirgin etti. Oluşan dev yarık drone ve havadan da görüntülendi. Bazı vatandaşlar deprem sırasında büyük bir patlama sesi duyduklarını aynı bölgede yine yeşil ışık gördüklerini söyledi. Kepçe dahi inmez. Olayı anlatan bölge sakinlerinden Aziz Gündüz, ''Çok büyük bir patlama oldu. Ben görmedim ama ses duydum. Sabah bu tarafa doğru baktığında maalesef bu tarafta böyle bir yıkıntı gördüm. Bu tarafa doğru tarlaydı dümdüzdü. Şimdi keçe daha inmez. Bilemiyorum ne de dedi. ''Abdullah Temizkan isimli bir diğer bölge sakini ise patlama buradan çıkmış. Çıkmış böyle bir şey yok. Patladığını görenler var.'' İnanamadım. ''Buradan yeşil dumanlar çıkmış.'' diye ''Buradan yeşil dumanlar çıkmış.'' diye konuştu. Hilera. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 14 asırlık. Deprem sonrası oda yıkıldı. İsviçreli bir dikkat çeken Türkiye açıklaması. Öğretmenim, bak bununla girdim. Bak. Dünyada Yüzlerce kişi katıldı. Sosyal medyada gündem oldu. En çok aranan haberler. İletişim, yardım, üyelik. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatler bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. <gülüyor> Haluk Levent'in tepkisine destek verdi. Aklınıza bile getirmeyin dedi. Meybeli ismin abba iddiası gündem yaptı. Magazin, magazin, güncel. Son dakika, Meyrepeli ismin ahbap iddiası gündem olmuştur. Alup Levent'ten ilk yanıt geldi. Kılıçdaroğlu da destek verdi, aklınıza bile getirmeyin. Son dakika, Meyrepeli ismin ahbap iddiası gündem olmuştur. Alup Levent'ten ilk yanıt geldi. Kılıçdaroğlu da destek verdi, aklınıza bile getirmeyin. Son dakika, Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18.000'i aştı. MHP'li bir olgürün Haluk Levent çıkışına yanık geldi. Levent'in çağrısı sonrası ise şarkıcı Tarkan'dan destek mesajı gecikmedi. Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu da Ahbap'a <gülüyor> atacağınıza yardım, rahatlık koordinasyonunu sağlayın. Hakkın kendi inşa ettiği kurumlara çökmeyi aklınıza bile getirmeyin dedi. Son dakika haberi, Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent, YouTube yayıncısı Oğuzhan Uğur ile birlikte deprem sürecinin başından beri gündemde. Alup Levent, Ahbap hakkındaki iddialarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Alup Levent'in kurucusu olduğu Ahbap'ın sahada yer almadığına ilişkin iddialar vardı. Son dakika, Alup Levent o iddialara yanıt verdi. Beni seven varsa, MDP'nin bir örgül konuya dair yaptığı paylaşımda lütfen yardımlarınızı afat üzerinden yapınız. Ahbap çavuş ilişkileriyle uğursuz ellere yapılan yardımların ne kadarı depremzelilere ulaşıyor endişelerimiz var dedi. Halit Levent ise bu konuda sosyal medyadan bir paylaşım yaparak şunları yazdı. Koordinasyonunun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile. Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir tip istiyorum. Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat. Afak'ta bizim ahbabla. Tek cümle istiyorum. Afak'ta bizim ahbabla. İlginizi çekebilir. Oğuzhan Uğur paylaştı. Belki kızacak ama Tarkan'ın adını. Ünlü isim ulaşılamayan 30 köyü ulaştı ulaşılamayan köylere gidiyor. Televizyonlar size görülebilecek. Tarkan'dan destek mesajı. Tarkan Halit Levent'in çağrısına destek verdi ve Afat'a bizim ahbapta. Yanındayım Halit Levent yazarak dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'ndan ahbapa destek mesajı. Aklınıza bile getirmeyin. Halit Levent'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrı sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu açıklamasında ahbapa iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın. Başlattığınız karalama kampanyası en çok depremzedelere zarar veriyor. Bu hayasızlığa son verin. Halkın kendi inşa ettiği kurumlara çökmeyi aklınıza bile getirmeyin. Millete koşana çelme takmayın. ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ahlak Başkanı Haluk Levent Ünlü isimlerle birlikte yeni projelerini açıkçası milyon TL bütçe ayırdı Ünlü oyuncunun annesi Hayat. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 14 asırlıklı deprem sonrası oda yıkıldı değerli izleyenler. Karamanmaraş merkezi 10 iletleyen 7 bölgü ve 7 altı 6 büyüklüğündeki depremler. Kâr yapılar da büyük hasar verdi. Anadolu'nun ilk camilerinden biri olduğu belirtilen Antakya'daki 14 asırlık Habibi Necar Camisi de depremde yıkıldı. Haber. Haber. Güncel deprem sonrası Antakya'daki 14 asırlık Habibi Necar camisi de yıkıldı deprem sonrası Antakya'daki 14 asırlık Necar camisi de yıkıldı Kahramanmaraş merkezli 10 ile etkileyen 7,7 76 büyüklüğündeki depremler tarihi yapılara da büyük hasar verdi Anadolu'nun ilk camilerinden biri olduğu belirtilen Antakya'daki 14 asırlık Habibi Necar camisi de depremde yıkıldı Hatay'ın en büyük ilçesi olan ve eski Antakya'da bulunan Kurtuluş Caddesi üzerindeki 14 asırlık Habibi Neccar Camisi, Kahramanmaraş merkezinde yaşanan iki büyük depremin ardından yıkıldı. 638 yılında Müslüman Araplar tarafından inşa edilen Habibi Neccar Camisi, birçok depremi atlatmış ve tadilat görmüştü. İçerisinde cami, iki türbe, medrese ve şadırvan bulunan Habibi Necar, bölgeyi gezen turistlerin de ziyaret ettiği tarihi camiler arasında yer aldı. Tarihi 7. yüzyıla dayanan cami ve avlusunda 19. yüzyılda bir şadırvanla inşa edilmişti. DLA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. fiyat artışı yapan yandı. Bakanlık duyurdu değerli izleyenler. Son dakika haber deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlar yandı. Bakanlık duyurdu. O 84 milyar 970 milyon 532 bin Türk lirası idare para cezası uygulandı. Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yaptı değerlendirilen 303 firmaya toplam 84 milyar 9.75.532.000 milyon 532 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandığını açıkladı haber haber güncel son dakika deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlar yandı bakanlık duyurdu 84 milyar 975 milyon 532 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandı son dakika deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlar yandı. Bakanlık duyurdu. 84 milyar 975 milyon 532 bin Türk lirası idari para cezası uygulandı. Son dakika haberin. Ticaret Bakanlığı deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyar 975 milyon 532 bin Türk lirası idari para cezası uygulandığını açıkladı. Son dakika Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ülkede meydana gelen doğal afet kapsamında haksız fiyat artışlarına yönelik alınan tedbirlere ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek ve vatandaşların bu uygulamalar nedeniyle maruz kaldıkları mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla başkanlığı, bakanlıkça yürütülen haksız fiyat değerlendirme kurulu oluşturulduğu hatırlatılarak, deprem hadisesi sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelerde ısıtıcı, hazır gıda kolisi, battaniye, yağmurluk, hijyen seti, kadın ve yaşlı hijyen bezi, uyku tunumluk, bebek maması, poher bank, kışlık bot ve mont, patkı bere eldiven. Tuvalye kağıdı ve ve fahiş fiyat artışı yapıldığına ilişkin iddiaların bakanlıkça incelemeye alındığı bildirildi. Bu doğrultuda söz konusu ürünlere ilişkin bakanlıkça gerek ressem gerekse değişik şikayet üzerine perakende satış noktaları ve elektronik ticaret pazar yerlerinde bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin denetimler gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi. Yapılan tespitler çerçevesinde gerçekleştirilen haksız fiyat değerlendirme kurulu toplantısında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84.975.532 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Kamu oyuna saygı ile duyurulur. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 14 asırlıktı. Deprem sonrası o da yıkıldı Ana haber temiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz az yaşayacağımı düşünüyorum dedi değerli izleyenler Günlerdir enkaz altında olan daha duymazın duygulandıran sözleri geldi az yaşayacağımı düşünüyorum dedi Evindeki az malzeme ile yaptığı yemeklere ünlenen ve fenomen olan daha duymaz günlerdir enkaz altında Hataydaki Enkaz çalışmaları sürerken Körmen'in geçmiş yıllar söylediği sözler gündeme geldi. İşte Taha Duymaz'ın yürek sızlatan biliyorsun. Magazin, magazin, güncel. Günlerdir enkaz altında olan Taha Duymaz'ın duygulandıran sözleri. Az yaşayacağımı düşünüyorum. Günlerdir enkaz altında olan Taha Duymaz'ın duygulandıran sözleri. Az yaşayacağını düşünüyorum. Evindeki az malzeme ile yaptığı yemeklerle ünlenen ve fenomen olan Taha Duymaz günlerdir enkaz altında. Hatay'daki enkaz çalışmaları sürerken fenomenin geçmiş yıllarda söylediği sözler gündeme geldi. İşte Taha Duymaz'ın yürek sızlatan videosu. Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz büyük deprem sonrası Hatay'da göçüp altında kaldı. Atay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ı bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürerken eski bir video sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya fenomeni Ümran Avcı, herkesin merakla enkazdan çıkması için seferber olduğu Taha Duymaz'ın duygulandıran videosunu yayınladı. 99. saatte bulunduğunu o şarkıyı çalmalarını istedi. Taha Duymaz'ın videoda ben geleceği görmüyorum bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağını düşünüyorum. Bu kafadayım geleceğe dair planlar kurmuyorum dediği görülüyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ramzi Erçel ve işi Depremze de bebek koruyucu aile oluyor. Demet Özdemir isyan etti. Siz... Ana haber bütterimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Açıklama geldi. Görüntü sosyal medya tepki çekti. Sosyal medyada yer alan bir görüntü tepki yarattı. Görüntülerde bir kadının küçük bir çocuğa şiddet uyguladığı anlar yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada konu hakkında emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatılarak ilgili kişilerin ifadeleri alınmıştır. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir ifadeye kullanıldı. Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden de bir açıklama geldi. Haber. Haber güncel görüntüler sosyal medyada tepki çekti aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama görüntüler sosyal medyada tepki çekti aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama sosyal medyada yer alan bir görüntü tepkilere yol açtı görüntülerde bir kadının küçük bir çocuğa şiddet uygulandığı anlar yer aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada konu hakkında emniyet bilimleri tarafından soruşturma başlatılarak ilgili kişilerin ifadeleri alınmıştır. Bakanlığımızca sürekli yakından takip edilmektedir ifadeleri kullanıldı. Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden de bir açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülerin paylaşılması üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi. Süreç yakından takip edilmektedir. Sosyal medyada Ankara'da bir adres belirtilerek S.D. isimli kişi tarafından bir çocuğa şiddet uygulandığına dair videonun paylaşılması üzerine Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından emniyet birimleriyle iletişime geçildiği bildirildi. Açıklamada konu hakkında emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatılarak ilgili kişilerin ifadeleri alınmıştır. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir ifadelerine yer verildi. Adli işlem başlatılmıştır. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada ise şükreliler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilerek, bazı sosyal medya hesaplarından ilimiz Etim Esmut ilçesinde bulunan bir adreste küçük yaşta bir çocuğa şiddet uygulandığı anlara ilişkin görüntü yayınlanmaktadır ifadesine yer verildi. Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili olayı gerçekleştiren bir imadur çocuğun akrabası olmak üzere bir suça sürüklenen çocuk hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Kaynak A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 14 asır. Ve değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'a haber bültenin sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz efendim. Sitemize yer alan reklamlara tıklarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de, daha depremsiz bir Türkiye'de uyamak değil de. İyi akşamlar diyoruz açıkçası.